Efendim bugün ilk konuğum uzman diyetisyen Büşra Çengel ee, Büşra'yı Büşra Hanım diye hitap etmeyeceğim, Büşra'cığım diye hitap edeceğim. Çok sevdiğim bir arkadaştır. Çalışmalarını da çok yakından izlerim ve çok başarılı bir diyetisyen. Hoş geldin Büşra'cığım. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sizi gördüm daha iyi oldum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Ee, şimdi daha çok halkın merak ettiği sorularla devam edeceğim. Sağlıklı zayıflamanın püf noktaları nelerdir? Herkes zayıflamak istiyor. Evet, bir zayıflama evet. artık daha bir çığır <gülüyor> halinde, bir dert evet. halinde ama olmuyor. Bu sağlıklı bir zayıflamak için püf noktalarından bahsedebilir miyiz? Biraz? Evet şimdi yaz aylarından çıktık tabi bayramları Hı -hı. atlattık ve bu dönemde bir takım kilolar alındı. Evet. Tabii en doğru diyet hangileri birçok diyet Hı -hı. var ee, yazdığımızda önümüzde bir sürü detoks çıkıyor fakat hangilerini uygulayalım? Evet. Şimdi aslında burada parmak izimiz nasıl farklıysa herkesin diyete özel olması gerekiyor. Çünkü kişilerin herkesin alışkanlıkları farklı, Hı -hı. kültürlerimiz farklı, işlerimiz farklı, yatış kalkış saatlerimiz farklı... Bu sebepten dolayı e, diyetlerimizde farklı olmamız gerekiyor. Tabi diyet denilince de korkmaya başlıyoruz evet. aslında. Diyet kelimesinden çoğumuz korkuyoruz. Hı -hı. Çünkü bize direkt kısıtlayıcı mı, acaba e, her şey yasak mı olacak diye Hı -hı. E, aklımıza geliyor. Diyet dediğimizde danışanların listelerimi gördüğünde... Ah Büşra Hanımcığım kilo almayalım sakın diyorlar. Haftaya <gülüyor> evet. bir bakıyoruz 2-3 kilo verilmiş bile. Çok güzel bir şey. Peki o zaman e, bu internette yayınlanan, televizyonlarda söylenen hani kısa sürede şu kadar kilo bunlar da nasıl bakıyorsunuz? Bunlar yanlış mı? Evet şöyle ki kısa sürede çok kısa sürede bir hafta içerisinde 5-6 kilolar verdiğimizde aslında bu bizim kas kaybımız oluyor. Hı -hı. E, i̇stediğimiz burada eğer dış görünüşünden bir incelme sağlamak evet. istiyorsak yağdan verilmesini... Kişiler çok kısa süreli yanlış detokslar uygulayabiliyor. Tartıya çıkıyor. Ah Büşra Hanım'a ben kilo verdim diyor. Hı -hı. Bir bakıyoruz kastan vermiş yanlış diyet uygulamış. Bu sebepten dolayı diyoruz ki ne olur ama ne olur yanlış diyetler uygulamayın. Çünkü metabolizma hızınızı yavaşlattıktan sonra toparlaması da zor oluyor sonrasında. Değil mi? O zaman bu yanlış olarak hani internetten yayınlanan yani belli bir diyet hissiyene bağlı olmadan yapılan diyetlerin hepsini biz yanlış diyoruz. Kesinlikle. Çünkü kişinin metabolizmasını bilmiyor, nasıl çalıştığını bilmiyor, nasıl yediğini bilmiyor. Evet. Oysa bize kolay gelen ya da kısa süreliğine hani tartı da kişinin kendisini yarım kilo bile eksik görmüş olması büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Evet. Ama biz onu bilmiyoruz ki kaslan mı gitti yanlış. Adam mı gitti? <gülüyor> gitti. Bir de yaptığımız en büyük hatalardan biri aslında çok sık tartılmak. Hı hı. Çünkü sabah tartılıyoruz, akşam evveli sonrası tartılıyoruz. Ah ama fazla çıktık, neden hı hı. fazla çıktık? Ya da bir önceki gün karbonhidrat içeriği biraz daha tuz içeriği yüksek yiyecekler tüketmiş evet. biliyoruz. Ertesi sabah tartıya çıktığımızda bakıyoruz ki ah bir kilo almışız. Hı hı. Bu ödem olabiliyor. Diyoruz ki haftanın bir günü sabah aç karnına lavabo ihtiyacınızı giderdikten sonra tartılabilirsiniz. Hmm, tartılma zamanı tartım. da o zaman çok önemli kesinlikle, demek ki. Kesinlikle. Çünkü diyet yaptığımızda eğer tartıya çıktık diyelim ki hiç kilo vermemiş isek veya kilo vermiş olsak bile çok az verdiysek, büyük bir emek gösterdiysek evet. o, zaman, o zaman hemen bir motivasyonumuz düşüyor. Ya ben, ben bu kadar biliyor. zaten aç kaldım. Olmadı, Niye? olmadıysa Gitmedi. olmuyordur deniyor. Ondan sonra bırakıyoruz. Evet. O yüzden o zaman tartılma zamanımız tartılma da değerli. Tartılma zamanı çok önemli. Kesinlikle. Peki bir türlü kilo veremiyorum diyenlerin sebebi Tüm kişi çok ben diyet denedim bir Hı -hı. türlü kilo veremiyorum Büşan'ım diyorsa önce bir kan tetkiklerine bakıyoruz. Çünkü altında mutlaka insülin direnci yatabiliyor. Evet. Tiroit fonksiyonlarında bir yavaşlama olabiliyor veya farklı bir hormonal düzensizlikler olabiliyor. Hı -hı. Sonrasında bir eğer bu tahlilleri normal ise... Bir öyküsüne bakıyorum. E, çok yanlış diyetler yine az önce konuştuğumuz hı hı. kısıtlayıcı diyetler yapıp metabolizma hızını bozmuş olabiliyor. Veya kişi kendisini çok aç bırakıyor. Aç kaldığımızda zayıflamayız. Tam aksine aç kaldığımızda biz kilo alırız. Bu çok önemli. Bir daha söyleyelim önemli. mi bunu? Aç kaldığımızda zayıflayamayız. zayıflayamayız. Evet. Evet. Benim aç de yaptığım hatalardan en büyüğü alırız. bu. <gülüyor> Kesinlikle. Evet. Ne kadar çok yersin. Neden yersek? peki? Bunu biraz girelim. Çünkü metabolizma hızı yavaşlıyor. Genellikle bir sabah yoğunluk dolayısıyla bir de akşam yiyoruz. Bu sefer gün içerisinde çok uzun bir açlık süresi hı hı. yaşıyoruz ve akşam gittiğimizde ne yediğimiz çok belli olmuyor. Direkt kişiler önce bir tatlı sonrasında bir makarna filan evet. derken çok yoğun bir akşam yemeğine saldırmış oluyoruz aslında. Bu sebepten dolayı metabolizma hızımızla oynuyoruz. Hı hı. Sizce e, peki en önemli öğün hangisi? Kahvaltı mı? En önemli öğün kahvaltı diyebiliriz uh -huh. e, çünkü güne bir e, enerjiyle başlamak istiyoruz, evet. düşük kan şekerini bir normal seviyelere çıkarmak istiyoruz. Uh -huh. Fakat bazı kişilerin kahvaltı alışkanlıkları olmayabiliyor. Bir kahve içeyim hemen güne başlayayım, uh -huh. bir meyveli güne başlayayım olabiliyor. Esas öğün aslında öğlen yemeğini biz. Ee, güzel bir protein kaynağıyla değiştirebilirsek çok iyi olur. Akşama biraz daha hafif geçirmek istiyoruz bu anlamda. Hı hı. E, i̇zleyicilerimiz için hani bu protein kaynağı derken neleri söylüyoruz protein onlardan girmemiz? E, Önceki tabii ki et, tavuk, evet. ama. Biz son zamanlarda kuru bakliyatları unuttuk Hı -hı. biraz daha. Kuru bakliyatlara çok yer vermiyoruz beslenmemizde. Ben diyorum ki dönüşenlerime her zaman dolaplarınızda, buzluğunuzda haşlanmış yeşil mercimeğiniz ve nohutunuz bulunsun. Hı -hı. Özellikle karın yağların bir türlü gitmiyor diyenler için haşlanmış nohut vazgeçilmez. Ama bu çok önemli. Sen... Karın yağlarınız gitmiyorsa evet sevgili izleyiciler haşlanmış nohut ve, ve yeşil mercimek. Yeşil mercimek. Salatalarınızı koyabilirsiniz, sumus yapabilirsiniz, yemeklerinizi atabilirsiniz veya akşam böyle canımız bir atıştırmalık çekiyorsa evet. eğer hemen haşlanmış nohutun üzerine biraz yağ, biraz baharat fırına atıyoruz çıtır çıtır cipsiniz oluyor çocuklarınıza da bunu e, sağlıklı sunabilirsiniz. Çok güzel oluyor çıtır çıtır cips gibi ama sağlıklı bir yiyecek. Haşlanmış nohutu koyuyoruz değil mi? Haşlanmış. Tabii haşlanmış nohutu biraz yağ, sevdiğiniz pul biber Hı -hı. baharatları, e, kekik olabilir. Fırınlıyoruz 5-10 dakika çıtır çıtır cipsimiz. Hızdır. Bunda da miktar var mı? Tabii bizde şimdi e, <gülüyor> miktarsızlık çok önemli ya. Yani bir kase midir, kaşıklı bir mıdır, ne kadardır? Hani çok çok olmaz. fazla da olmaması bir lazım kase, herhalde değil mi? Bir dolu dolu bir kase yiyebilirsiniz Hı -hı. hiç sıkıntı olmaz. Evet. Peki Kaçamak yaptık diyelim ki yani bir yere gittik bir şey oldu kaçamak yaptık biz bunu nasıl dengeleyeceğiz? <gülüyor> kaçamak e, yaptıklarında danışanlarım beni arıyorlar evet. hocam çok pişmanım yapmayacaktım <gülüyor> ama misafir geldi ne evet. bakalım şimdi. <gülüyor> Diyor ki hiçbir şey olmamış gibi devam diyete Hı -hı. devam etmemiz gerekiyor çünkü önümüzdeki pazartesi yakalıyor yoksa o diyetler Aynen tekrardan. Hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğiz Hı -hı. çünkü kişi bu sefer tartılma sürecine tekrardan giriyor pişman olup bir sonraki öğünlerini kaçırıyor. Ve diyet sürecini aslında komple diyet listesinden çıktığı için bozmuş oluyor bir yandan da. Bir de zaten hani diyet yaparken bir şey engel olsun da artık yapmayayım olmuyorsa olmuyor diyelim <gülüyor> diye <gülüyor> bir, bir fikir ve bir bahane var. E, bu da bir bahane olmuş oluyor zaten bozdum, bozdum. ne olacak olmadı Aynen. şeklinde. Sip bir tatlı da üstüne evet. Hep önümüzdeki pazartesi yine başlayabiliriz. Hı hı. Hiçbir şey olmamış gibi diyet listenizdeki sonraki öğüne devam edin diyorum ben de nişanlıyorum. Onu unutacağız. Onun yarattığı stres de vücudumuzda bu sefer çok daha kötü şey. Yapacak, Tabii ki çünkü mi? zaten yerken bir kortizol hormonu biz evet. salgılıyoruz ve vücudumuza yedikten sonra şu sinyali veriyoruz, veriyoruz aslında sen yemek yedin kaçamak yaptın kilo al bağırsaklarımızı durduruyoruz uh -huh. ama biz şöyle düşünürsek tamam kaçamak olabilir biraz o gün daha yürüyüş yapabilirim su içebilirim evet. dengelerim hiçbir sıkıntı olmaz siz çok yoğun bir öğün yemiş olsanız bile kilo almazsınız harika yağ yakımını hızlandıran yiyecekler var mıdır? Ve bunlar hangileridir? Biraz diyor evet, verebilir var, miyiz? Evet, tabii ki. Şimdi hep yumurta diyoruz ama yumurta gerçekten anne sütü sonrası mucize, mucizevi bir besinimiz. Hı -hı. Çünkü Yumurta yediğiniz zaman yapılan araştırmalar diyor ki önünüzdeki 36 saat boyunca tok kalıyorsunuz Hı -hı. ve iştahınızı biraz daha dengeleyebiliyorsunuz. O gece tatlı Bunun krizleri... Bunun pişmişli derecesiyle alakası var mı peki? Çok pişmiş mi olacak? Genelde haşlama, haşlama tercih şeklinde. ederseniz evet. biraz daha iştah yönetimini Hı -hı. dengeliyor ama eğer haşlanmış sevmiyorsanız sebzeli omletleri olabilir, melemen olabilir, evet. çeşitlendirebilirsiniz. Önünüzdeki 36 saat boyunca iştah yönetimine yardımcı oluyor. O tatlı krizleriniz olmuyor. Hı -hı. Sonra. Sonrasında az önceki söylediğimiz kuru bakliyatlar müthiş ee, özellikle karın yağları için az evet. önce verdiğimiz tarifleri Hı -hı. uygulayabilirler. Sonrasında yoğurt. Yoğurtları genelde e, biz öğlen veya akşam yemeğe yanında tercih edebiliyoruz. Ara öğünlerde içerisine kuru yemiş meyve yulaf ekleyerek çok Hı -hı. güzel bir ara öğün de elde edebilirsiniz. Ispanak. ıspanak çok güzel bir metabolizma hızlandırır. Hı. Hatta e, çok güzel de bir tarif vardır. Eve akşam yorgun geldiniz hemen evet. ıspanağı biraz yağ ile soteleyin içerisine iki dilim peynir biraz da çörek otu. Çok güzel bir metabolizma hızlandıran akşam yemeği A elde ettik güzel. aslında. <gülüyor> Sorsan, Haşlayacağız mı bana? Soteleyeceğiz. Soteleyeceğiz. biraz. içerisinde peynir, <gülüyor> çörek otu çok güzel bir metabolizma hızlandıran hı. yemek elde ettik. Fesleğen çok güzel metabolizma hızlandırır. Biraz aromatiktir. Hı hı. Ama sabah kahvaltılarında kullanabilirsiniz. Sandviçlerinizde kullanabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki aslında yağ, yağı yakar. Omega 3 hmm. balıklarımız, e, mevsimi de geldi aslında yapabiliriz. Sadece burada en büyük yaptığımız hatalardan biri biz balıkları kızartma yapıyoruz. Maalesef evet. Maalesef ki ve mi? E, evet. faydadan çok evet. zarar elde ediyoruz. Ulamasını yapabilirsiniz, fırında yapabilirsiniz uh -huh. nasıl arzu ederseniz. O balık eğer kızarıyorsa ne oluyor? O zaman onun e, besin değeri zaten hem düşüyor, gidiyor. Hem düşüyor hem maddeler ortaya çıkıyor. Kalori miktarı artıyor. Kalori o miktarı zaman da onun yağ yakıcı özelliğinden ziyade yağ yapıcı özelliği kesinlikle, artıyor kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, Hem Hı -hı. o şekilde... Hem sonrasında bir ağırlık çöküyor zaten kişiler evet. onu anlıyor. Evet. Ben şu yoğurtta e, yoğurt ev yapımı yoğurt olacak sanıyorum değil mi? Ara öğünlerde yediğimiz Kişi yoğurt bir de. tabii ki yapabiliyorsa ev yapımı yapabilir. Probiyotik yoğurtları mı önerirsiniz normal yoğurtları mı? Şöyle kişi de eğer konstipasyon dediğimiz kabızlık Hı -hı. sorunu varsa tabii ki probiyotik yoğurtlardan evet. da e, yardım alabilir. Hı -hı. Ev yoğurdu yapabiliyorsa ne ala çok ne güzel, güzel en sağlıklısı zaten. E, fakat burada da önemli olan sütü biz çok uzun saatler kaynatıyoruz. Bu sefer Hı -hı. sütün içerisindeki besin değerleri de ölüyor. Hı -hı. Sütü aldığınız yer mutlaka çok hijyenik olsun. Evet. Bildiğiniz, güvendiğiniz bir yer olsun. Böyle de bir uyarı yapmış olalım. Değil mi? Evet. Peki e, yiyeceklerin saatleri var mı? Hangi yiyeceği hangi saatte yiyelim diye belli bir saati var mıdır? Tabii ki. Şimdi vücudumuzun bizim bir aslında biyoritmi var. Hı -hı. Yemek yeme saatleri belli, uyuma saatleri belli. Biz onu biraz bozuyoruz kendimiz evet. alışkanlıklarımızla. Kalktıktan sonra diyoruz ki ilk 40 dakika içinde bir kahvaltı yapalım. Hı -hı. 40 dakika bir saatte arası. Tabii ki her kişinin uyanma saati farklı olduğu için 7 ile 10 arasında bir kahvaltı yapabiliriz. Evet. Sonrasında genelde bir kahve saatimiz oluyor ama kahve içme saatimiz de var. Kahveyi doğru saatte içersek eğer biz Bugün içerisinde bize evet enerji sağlar ama yanlış saatte biz kahveyi Hı -hı. tüketirsek bugün biraz daha aksi, biraz daha gergin geçirebiliriz. Nasıl bu? Ben bu merak ettim. Saatler... Kahveyi çok seven biri olarak bunu evet, merak ettim. Çok evet çok seviyorum. Sabah <gülüyor> 8 ile 9 arası çok önermiyoruz. Tam Hı -hı. öğle saatinde 1.30 gibi önermiyoruz Hı -hı. ve 5.30 ile akşam 6.30 ile arası önermiyoruz. Bu saatler dışında e, içebilirsiniz uh -huh. tabii ki. Akşam 5 sonrası genel anlamda kafein çok önemliyorum ki bir uykusuzluk evet. problemleriniz varsa tetikleyebiliyor daha çok. Uh -huh. En güzel saat şöyle saat 2 3 gibi bir keyif kahvesi güzel oluyor. Peki e, şekersiz içilmesine rağmen çok kahvenin de zararı var mıdır? Belli bir limiti var mı diyette? Tabii. Şöyle ki eğer 5 fincan üzeri içiyorsanız evet. diüretik etki yani vücuttan daha çok suyunuzu atıyor. Eğer yani gün içerisinde su tüketim probleminiz yoksa tabii ki tüketebilirsiniz. Hı -hı. Yani e, kilo almayla ilgili bir sorunu yok. Sadece sorun su atımıyla ile Kansan ilgili kahvesi metabolizmayı da hızlandırıyor. Tüketilebilinir. Evet. Hiçbir sorun yok. Bu güzel. En azından <gülüyor> seven bir olarak Peki Kesinlikle. bu bitki çaylarıyla ilgili ne söyleyeceksiniz? İnanılmaz bitki çayı furyası var. Evet. Ve e, kilolu kişi... ...bunları bir... E, görüyor ee, ne diyeyim bir midi gibi görüyor ve sanki biz bitki çayını içtiğimiz zaman zayıflayacağız gibi. Evet. Bununla ilgili reklamlar da çok fazla evet, var. maalesef. Dolayısıyla insan neye inanacak nasıl olacak bunlarla ilgili biraz bahsedelim. Tabii kesinlikle şimdi biz eğer boğazımız hafif gıdıklanmaya başladığında evet. hemen bitki çaylarına Hı -hı. koşuyoruz. Metabolizma hızlandıralım diyoruz tekrar bitki çaylarına Hı -hı. koşuyoruz. Öncelikle aldığınız bitki çayının güvenli olduğundan emin olun. Ee, yeşil çay e, bu aralar çok tüketiliyor çok da duyuyoruz evet. kiraz tıp çayı ödem Hı -hı. atmak için evet yeşil çay gerçekten metabolizma hızlandırıyor yardımcı da Hı -hı. fakat eğer ki tansiyon probleminiz varsa tansiyon ilaçları kullanıyorsanız veya triit ilaçları kullanıyorsanız Hı -hı. çok fazla yeşil çay tüketimin istemiyoruz bazen danışanlarımız diyor ki hocam yeşil çay tükettim gözüm birden karardı evet. ah diyorum ama <gülüyor> siz de tansiyon ilacı kullanıyordunuz neden <gülüyor> tükettiniz eğer kişide bir uykusuzluk problemi varsa millisadan yardımcı alabilir. E, Covid ile birlikte çok fazla kekik çayı tüketmeye evet, başladık evet. aslında. Kekik çayı gerçekten bağışıklığı çok güçlendirir. Fakat eğer kan sulandırıcı kullanıyorsanız istemiyoruz çok fazla Hı -hı. kekik çayı tüketmenizi. Yine çok güzel bir ödem atıcı kiraz sapıyla e, mısır püskülünü karıştırabilirsiniz. Hı -hı. E, tabii ki boğazımız ağrıdığında hafif bir bulantı hissettiğimizde nane limon bu anlamda çok evet. yardımcı olur. Ve e, böyle hazımsızlık çektiğimizde özellikle akşam yemeği sonrası bir fincan kadar rezene çayı da tüketebilirsiniz. O da e, çok güzel bir e, sindiricidir Hı -hı. aslında. Peki bunları çok devamlı önermiyorsunuz ama değil mi? Mesela rezene ya da e, sinemaki çayların diyelim. Tabii, tabii, sin Bunlar sürekli içildiğinde... Bağırsak problemi yaratıyor bu sefer de. Tabii kişiler bazen bir bitki çayı alıyor evet. e, onu çok fazla kullanılıyor Hı -hı. ama ben kilo verdim neden devam etmeyeyim Hı -hı. ki diyor bir bakıyoruz içerisine sinemaki çıkabiliyor. Evet. Sinemakinin fazlası maalesef e, bağırsaklar hareketlerini Hı -hı. çok çok arttırdığı için çok fazla sık ve ihtiyacı hissediyoruz bu sayede aslında vücuttan bir su atımı oluyor. Yine kaybettiğiniz şey yağ olmadığı için kilo vermemiş oluyorsunuz esasında. Peki bu tatlı krizlerini nasıl önleyebiliyoruz? Şimdi tatlı peşine... krizi diyet yapanların en büyük <gülüyor> korkusu. <gülüyor> Eğer kişide tatlı krizi yoğun oluyorsa önce bir bakmak gerekiyor. Evet. Bu tatlı krizi ...altında bir insülin direnci yatıyor mu? Yoksa kişinin alışkanlığı uh -huh. mı? Her gün alışkanlık olabiliyor. Uh -huh. ve aynı saatte bir çayın kahvenin yanına bir parça kek alayım, bisküvi alayım olabiliyor. Veya kişiye bir stresini aslında o tatlıdan çıkartabiliyor. Evet. Kendisine o şekilde mutlu oluyor. Öncesinde bunun kaynağına bakmak gerekiyor. Tatlı krizi olduğunda e, danışanlarımın diyorum ki... ...gidip sevdiğiniz bir tatlıyı tüketebilirsiniz ve uh -huh. bundan pişmanlık duymayın. Uh -huh. Hatta kişinin bir alışkanlığı varsa her gün kahve yanında 1-2 kare çikolata yiyip mutlu oluyorsa ve bu şekilde diyetini sürdürmek istiyorsa tabii ki her gün yazıyorum tüketilebilir hatta kahvenin yanında 3-4 kare kadar bitter çikolata tüketilebiliriz ne tüketilebilir. kadar güzel şeyler <gülüyor> söylüyorsun <gülüyor> Müşra'cığım harikasın ee, zamanımız çok kısıtlıydı harika evet. bilgiler verdin ağzına değine sağlık ederim. harika bilgilerde en kısa sürede tekrar ağırlamak isterim çok teşekkür çok, çok ederim. teşekkür ediyoruz çok sağ olun. efendim diğer konumuza geçeceğiz şimdi